Hepiniz merhaba arkadaşlar. Ben Amaza. Bugün sizlerle birlikte PES 2013'ün ikinci videosunu tam çekiyormuş gibi olmuyorum ama yeniden başlıyoruz PES 2013'e. Çünkü Real Madrid'i seçmiştik. Real de Süper Lig'e geçti. O zaman da saçma düşündüm. Ben de Fenerbahçeli olduğum için Fenerbahçe kulübünü alıp buradan devam etmek istedim. Yani bu PES 2013'in yeniden başlama videosu gibi bir şey oluyor. Evet 3 maç olacak tekrar isterseniz neyse tamam buradan devam edelim 3 maç yapalım bir dahaki videolarda devam ederiz bunları geçelim önceki transfer isteklerimizi verelim hedef oh fornezi tamam verelim buna sürebi timo önceki bizim timo real Madrid'deki. Tamam. Başka da kimse yok. Bir Mustafa Sarpa verebiliriz. Tamamdır. Buradan takım Oyun planı. Tamam. Aynı. Oyun planı. Bu maça gitmeyelim. Bu antrenman maçı. 2-1'i gelmiş. Ne kadar güzel. Ee, bu hafta sonu video gelebilir. Kuzenimle beraber oynayacağımız ikili maçlar. Bir önceki videonun açıklama kısmında belirtmiştim. O, atarsam o videoyu da izlemeyi unutmayın. Bu videoda beğenmeyi, like atmayı unutmayın. Evet. Oyuncularımız bir tanesi geldi. Önceki bir arkadaşımız Mustafa'yı al demişti. Onu buraya alacağım. Burada Mustafa vardı herhalde. Evet. Herhalde aynı ismiyle olduğu için almak istedi. Bir arkadaşımız. İsmail olduğu için. Ta ona da favoriyle ekledim. Eğer oyuncu isteğiniz varsa şey e yorumlara yazın. İki tane alabiliyorum. Son bir oyuncu kaldı. Yazının süreci alacağım. Bir oyuncumuz daha geldi. Uf ah. Timo olmadı mı Timo? Neyse fon ne bekleyelim. Oyun planı Göbek. Güzel. En azından. Hemen gidelim Adana maçına. Aa dur. Tamamdır. Haa. Maddi durum personel görevlendir. Yetenek avcası. Hımm. değil bunlar en iyisi şuradan başlıyor ha. geçelim mi hadi geçelim ya tamamdır Antrenör. şimdilik gerek yok onları evet şeye geldi fon nezi anlaşmaya daha yeni varmışız daha. Bir sonraki gün gelecek. Evet geldi. Şimdi bir de Mustafa Gürkan'a favoriler ekledik. Onu iste katalım onu. Polizmi kaleye alalım hemen. Tamamdır. Arkadaşlar dün video atamadım. Biraz yorgundum. Ve aslaydım. özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın. Ama... Oldukça her gün video yapmaya çalışıyorum hmm, daha yok. Mustafa gelmeyecek herhalde ya. Öyle duruyor. Aynen. Kusura bakmasın bu arkadaşımız maalesef. Ben yani takım biraz daha güçlendikten sonra iste katalım bence. Yani bütün önce bir 70'in üstüne çıksın da öyle alırız. Evet maça girelim 3 maç biliyorsunuz. Direkt girelim. Çünkü Saoçoğlu'nda. Tabi ikinci ligdeyiz. Yükselmeye çalışacağız. Evet. Oyunun sesi kulaklık taktığım için gelmiyor herhalde. Bir önceki videoda gelmedim sesi. Onu fark ettim. Yani kulaklık taktığım için mi bilmiyorum da ses gelmiyor. Şu an spiker bende duyuluyor da. Onu artık kulaksız, kulaklıksız, kulaklıksız çekmeye çalışacağım. çok güzel ver aşığı vur oğlum o nasıl mermi güzel hop olmadı Çıkla, çok güzel be lan nereye attın çok güzel yürü Allah çok güzel. İçeride kimse yok. Biz yine de açalım. Çok güzel be. Çok güzel. Müthiş. -gü -e. Müthiş kafa golü. Çok güzel oldu be. İnandıyo. Hadi oğlum. Çok güzel be. Allah Allah Allah. Cık, olmadı. Olsun olsun hadi. Lan ne oldu orada? Oha oha. Çık alırsın sen onu ya. Allah Allah Allah, al, al. çok güzel, çok güzel, yürü be, çok güzel. Öncelik maçlara bakılırsa bu maçta da daha iyi 2-0. Çünkü Real Madrid çok saçma olacaktı ve süperlikte <gülüyor> bayağı saçma olacaktı. O yüzden değiştirmek istedim. Diğer takımlı olan arkadaşlar için kusura bakmayın böyle ne oldu bir çizdi işte. Yani Türkiye'yi seçseydim Bu sefer daha da saçma olacaktı Zaten biraz takımların ayarlarıyla oynadım Bütün oyuncuları filan fenerekini 109 yaptım O yüzden böyle Direkt Standart oyuncularla başladım Takımın kendi kadrosuyla başlasaydım Çok adetsizlik olacaktı Bütün oyuncular 109'luktu Neyse 2-2-0 Haydi haydi haydi. Üçüncü gol gelecek haydi. Çok güzel. Müthissimum. Lan ya oğlum yapma ya. O pozisyona nasıl yere düşüyor? hayret ya. Adı lan, yuh. Dananı. Ha has. ha. Abi adamın ayağına takılıyor topluyor. Şuna bak. Forvet kesinlikle alacağız ya. Bu böyle olmayacak. Bir hiçbir şey yok. kalk ya. Haydi bakalım. Hop. Çok güzel. La la la la. Çok güzel bir fornezi. bu fornezi Bu Fornese 2013'te Antalya'daydı herhalde. Antalya'dan almıştık herhalde bunu. Çok güzel oğlum. Be. Hadi yine bir orta. Olmadı. Allah anam anam anam. Ya şu Watch Sol ayaklı bir oyuncu yok mu ya? Ama sağ ayaklı. Çok güzel. Çok güzel bir orta açarı. Vur onunla. Ya, orada bir oyuncu olacaktı benim. İçak ağrıdım. Pajinli. Gel azca. Olsayt olsayt. Olsayt olsayt. olmadı o adam olmadı ya neyse olsaydı bir şey müthiş bir gol Takım iyi, takım iyi. Takımı sevdim. Yani bu Fener, Fener almış diye izlememezlik yapmayın. Ben takım ayrımcılığı yapmıyorum. Bütün takımlar bende eşittir. Ben yani biraz Fenerli olduğum için olmak istedim. Yine Morsight. Mustafa Sarık, Gel Lazca ne ya? İnan mı bu site lan? gibi adam ya. Çok güzel be. İşte takım oyunu. Arkadaşlar bu videoyu şu an saati yedi buçukta çekiyorum sabah bugün. On birde at mı? On birde dedim ama Yedi buçukta filan çekiyorum bütün videoları. Yani on bire doğru gelince yüklüyorum videoyu. Böyle on gibi başlıyorum yüklemeye. Tam on bire geliyor. Yani o yüzden sesimde bir uykus, uykulu, uykuluyun, uyku var. Ve gözlerim acıyor. Orada bir bakalım ne olmuş? Ha yıl sonu. Eksi mi? Eksi. Of. Borç sıkıntısı var. Aslattır. Yine personel alındı tabi canım. Nereden ona sığır? Ha, şu. Bir alta yaramazsan seni çıkartırım valla. Bakalım şuradan istek atalım. Mustafa Yurkan'a son kez. Tabi gitmediyse bir takıma. Güzel gitmemiş. Bakalım kim olmuş. Ronaldo ya da Messi olmuştur. Taliska. Casillas. Manise oynuyoruz. Sonra bir Beşiktaş. Derbi gibi bir şey. Derbi. Ama onu oynayamayız. 3 maççı demiştim. Yava yarın ya Cuma günü, geç bugün perşembe, pardon, yarın video çekeceğim, yarın da video gelecek saat 11'de, yine her zaman 7.30-6.30'da plan çekiyorum, direkt gidelim, Manisa Sporluğu. güzel haydi Bismillah yapma yapma oğlum ilk ilk şeyden gol yamıyorsun çok güzel çok güzel çok güzel be Müthiş. Çok güzel. Çok. Allah be. Haydi bakalım. Manisa Spor'da Volkan Babacan. Yani en iyi kaleci Türkiye'de tabii ki de Muslera. Yani bu da soru olmaz şimdi Ama ondan sonra benim gördüğüm Volkan Demirel'dir. Eskilere bakarsak. Şu an biraz kötü olabilir ama Volkan Demirel'dir. Al oğlum onu. Al al onu. Al, al. Allah, Allah. Allah Allah. Çok güzel bir etten de var ya. Haydi oğlum yürü lan. Oha ne yaptın? Şşş. Plan biraz koşun lan. Emekliyorsunuz resmen. Outside. Haydi Fonze. Pakalıyor. Kalk lan hiçbir şey yok. Çok güzel be. Lan, lan, Allah Yapma be, yapma be. Ne ya yapma ya? Allah Allah Allah. Kart kart, sar kart. Neyse. Şimdi onu çıkaralım da sonra riske girmeyelim. Yoksa çok riske giriyoruz. Nerede oynuyorsun oğlum sen ya? Sen nerede oynuyorsun lan? Allah Allah nerede oynuyorsun sen? Doğa SGK Tamam. SGK'yi alıyorum. Lan zaten bu sarı kart gören değil mi? E Şu. Şu. Nerede o? Ha, SGB CGB şurada oynuyor ha. Pacinin yerinde mi oynuyor? Oğlum 8'lik göbek alacaksın mecbur. Bu da şöyle ofif Mecbur yani. <gülüyor> Sonra sıkıntıya gireriz kırmızı mermimizi görse. Allah be. Güzel güzel hadi. Çık bu sıkıntıya gireceğiz yoksa çık. Haydi. Çok güzel. Oğlum bizim foret iyiymiş aslında lan. Host. Öst ve. Haydi haydi. Bu arada geçmiş kadir geceniz mübarek olsun demek, demek istiyorum. Dün kadir gecesiydi. Allah dualarınızı kabul etsin. Pazar de Ramazan bayramı. Şimdiden hepinize iyi bayramlar. bayramda da video atacağım. Kuzenimle beraber haberiniz olsun. Ya bir GTA 5 videosu çekmek istiyorum da. Yani ben oyunu 3 kere bitirdim. GTA 5'i 3 kere bitirdim. Yani ne, yapar, ne yapacağım ki <gülüyor> çekmeye kalksa tekrar başlasam saçma olacak. Uf. Oh, güzel. Yani bilmiyorum arkadaşlar Yorumlara yazın İzliyorsunuz ama yorumlarda gözükmüyor Yorum yazmıyorsunuz İzledikten sonra yorum yapmayı unutmayın Uf be Orada çok güzel oyuncu olacaktı böyle Zidan Zidam olacaktı Ne gömerdi Dün çektiğim Güzel goller videosunda da Böyle bir goller vardı yani deniyorum öyle şansa gelirse. Sabek oyuncusunu sağ ganatıya ilerletiyoruz ya. Hadi güzel bir orta. Allah be. Allah be. Yapma be çok güzeldir lan. Dur lan bu buranın değil be. Gel lan Mustafa sak. Kullan şunu. Güzel bir orta gol getirir. Hadi vur oğlum. La la la. Ve babacan. volkan babacan. Haydi haydi haydi. <Gülüyor> Çok güzel. Ee, hadi bakalım. Arkadaşlar. Afyon doğumluyum. Afyon'da yaşıyorum. 2003 doğumluyum. 14 yaşındayım. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Yani Afyon'la yaşıyorum. Afyon'la izleyenlerimiz varsa yorumlara yazsın. Bilelim yani kimler izliyor. Arkadaşlar izleyen kişiler like atsın lütfen ya da dislike atsın artık beğenip beğenmeme konus konusunda. Yani bakıyorum 20 görüntülenme var ama hiç kimse bir şey belirtmiyor. İzliyor ve gidiyor. Tamam teşekkür ederim izlenmene de. Yani yorum da yazmayı unutmayın. Çok güzeldi. İki maçta müthiş. Son maçımıza geçelim. Haydi. Yarın da Adana, Beşiktaş bir de orada bir takım daha var. Onunla oynarız. sonra bayramdan sonra atacağım bölüm bölümü üçüncü bölüm bayramdan sonra atacağım haberiniz olsun ha belki cumartesi de atabilirim üçüncü bölüm belli olmaz Haydi bakalım. Haydi bakalım. Be, ne özledin? Ne meyvünden o bizden değil. <gülüyor> Gel azca. Van boz, Çok güzel bu. Onu çok yılan takım. Çok güzel ben, müthiş. 1 0 öne geçtik. Arkadaşlar oyunun sesini açayım mı? Açmayayım mı? Bunu yorumlara yazın. Açmak isterseniz yoruma yazın. Eğer böyle tamam okey derseniz. 2 ve 2. Vuruş. Bu maç kollu olacak, olacağı benziyor. Kiminle oynuyoruz? Karşıyakayla. Formaları çok kötü ya. Pijama gibi. Formaları pijama gibi abi. Ya ne lan? form? mı? Oha. Nasıl fal lan? Hiçbir şey yok ya. Topa mü yok. One Haydi oğlum, aç ortayı. Almadı. Grupan şimşek. Hadi oğlum. Çok güzel. Kimse, haydi kimse atamaz. Ha, güzel, iki maçtır gol yapamıyoruz. Tamam, buradan çok güzel bir orta gelir. Lan, çok yüksekten geldi ben. Yani. Çok güzel. Haydi. Of çok güzeldi lan o. Saç inleyin. Caner akca. O bizde. La la la. Orada bir daha şıkkı doldu. Da yürü yürü yürü. Haydi lan koş. On, on, on. çok güzel bir ortalan genceraya başla çok güzel be Allah, çok güzel. Haydi, üç sıfır ab şimdi dakika, beş yapacağım lan, hadi beş, kafaya koyduk, hadi beş, beş olacak beş. Allah, haydi haydi, haydi haydi. O top bizde lan. Kafaya çıkar bu adam. Çıkar ama. Şu Galicia'da boş safa ne olma. Hop for neydi? Haydi haydi oğlum haydi lan. 5-0. O top bir geçseydi. Galicia'da asist gelirdi. Alırsın Mustafa Sarp. Ayy Bak çok güzel gördüm ben onu da ona gitmedi be. Ufff. Aa 5-0 olmaz bu ya. 5-0 biraz zor. Ya şuna baksana. ya. Haydi bari 5 dakikada bir gol atalım. Nam yok bir şey ya. O sakin. Lan. Ha <gülüyor> Bitti. Evet arkadaşlar, son maçımızdı. Çok çok çok müthiş gidiyoruz. Benim sıradayız. Ve yavaş yavaş videoyu bitiriyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Video beğenip, abone olup, yorum atmayı unutmayın. Hepinizin tekrar Ramazan bayramını kutluyorum. Takipte kalmayı unutmayın. Görüşürüz.